GÖKTE NE VAR LANRA! Ooooooo! Çok KORKTUM! KORKTUM! <gülüyor> YANŞAKLAR! <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte itbox konusunu falan da konuştuk. Şimdi dönelim bakalım bugün başka ne gelişmeler olmuş neler olmuş. Söyleyebilir mi? Ben görmüyorum arka. Ben bakıyorum. Kaybediyor şu an. Kaybediyor, kaybediyor, kaybediyor. <gülüyor> ben <Kaybediyor, kaybediyor. gülüyor> orası da çözüyor ya. Ne yapsın abi? Tamam. Amına... Tamam. Kulağına, Kulağına girdi amına kayıp bağırsak. Kulağına <gülüyor> baltaya nasıl soktunuz ya? Ne bileyim oğlum. <gülüyor> Yazık kafana. Kaybediyor. Al buna vur. Yooo! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey diyeyim mi? Hiçbir tuşa basmadım. <gülüyor> Topun geleceğini doyurdu. Yürüdüm. Karakter dönüştü abi. Sana yemin ediyorum. Şimdi içeri doğru girecek mi? Vücut darbesi içeri doğru girdi. Shadow bu bordo ulti geldi Tay'den. Shadow skoru gelecek gibi gözüküyor. Dünya şampiyonunda yapılacak iş mi bu Tay? Tay ne yaptın? Şanssızlık. Ah çok kötü. Hadi oğlum hadi. Bana Aaaa. Hadi hadi oğlum hadi. Herkes dedi. <gülüyor> ne oldu kalkma Ne evet, Koş lan. Hadi koş koş koş koş, koş, koş, koş, koş, koş, koş, Gördün mü hareketi koş, O zaman dedim. Aa! Aa! Birisi geldi. Birisi aradı. Sonra geri gitti. ama. Ya anasını şeyi. <gülüyor> Oğlum geri gittin şey nasıl şeyde geri, şeyde. geri gidebiliyor nasıl geri, ya. geri gittin Ağlık yaptı geri gittin yemin ediyorum ağlık yaptı geri gittin Ne geldi abi abim. bilgisayar mı? Lan Ol nasıl geri gidebiliyor ya? Hahahaha <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bilmiyorum buraya geri geldi abone beyim Lan nasıl geri gidebiliyor ya o? Oha, oha. Baba göte girelim şehrin Kapatma bir. Kaydı. Kaydı. Işık kapandı Işık kapandı Işık kapandı Işık kaynı, kendi kapandı Işık ay, kendi ay, <gülüyor> Ne oluyor oğlum ay, ay, Baba ay, iş... ay, ay, ay. Bir, şey bir şey yok Bir şey yok ay, Ne oldu Bir şey bir şey yok O ne yapıyor Oğlum Tamam bir durun almana koyayım Ya içime girme orası mı çocuk çocuk Baba bir dakika bir dakika Oğlum gerilime gir Arkadaşlar Bir şey yok Bir şey yok Bir gel benimle gel Bir benimle gel Işık ışık. Attım amına gün. Bu ne ananı sikeyim? <gülüyor> şey diyeceğim, şu telli bir vur da bir görelim şöyle canlı kanlı. bitmedi benden Oğlum bu ama senin signe için hareket <gülüyor> <gülüyor> ee şey çözeceğim. Vurduktan sonra hiçbir şey kalmadı. gidiyor amına gün bir de ses mi? Çıtır. Ben baktım bir şey yok. Oo! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uştun. <gülüyor> Bu <gülüyor> ne? Oğlum uçtun. <gülüyor> Vallahi gol yemiyorsun ha. Kanı ödemeyeceksin oğlum izle. Balta. Yavaş orospuç. Ne Kan senin Kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Kan kaybediyor. Tamam dur taktım tam, Kanı durdurdum ben tamam. <gülüyor> ya seni <seyidim gülüyor> amına koyayım, koyayım ya. ya. Oğlum yırttın <gülüyor> amına koyayım. A, gerdin daha böyle. Uy daha kesinlikle ha. <gülüyor> <gülüyor> Kanka direkt videodan okudum ya. Yüzümün ifadesinden okudum. Bak bak nasıl zevk oluyorum. Hop oradayım hop buradayım amcık seni. <gülüyor> nasıl sevk almışım ya. Abi küçük Tuğkan Gürtaş'ı öpüyorum. Ui. <Gülüyor> Niye <gülüyor> <gülüyor> evet, meraklısınız? Bir gün. vereceğim birin ağzına amını <gülüyor> koyayım şerefsiz. Seni çok seviyorum <gülüyor> lan abisin çok. Abi benim şakasıdır. Abi Allah Allah sardın mı diyorsun? <gülüyor> Ee, peki, sana bir soru soracağız. Bilirsen, ee, biliyorsun bu konseptimizi. Kemal e mi girsin, bana mı girsin amca? Önce onu söyle. Ha. Hangi <gülüyor> soru, soru? mu? bu. Soru bu mu? Soru bu. Kemal e mi girsin, bana mı girsin? Kemal abi. Hello. Hello. Hello. Kemal e <gülüyor> Ayelus, zavet Ayelus. Yakaladı çok iyi soktunuz beyim. Bak şöyle bir alan var, dur şöyle gösterelim. Daha ortadır çocuklar. Babam da bunu sağ olsun sokaktan çalmış getirmiş baba bu ne? Sigara şeyi getirmişsin ya buraya. Şeylin gidiyordu dışarıydı. Bunu getirdim aşağıda, <gülüyor> aşağıda. Buna Abi. sitedin mi bunu getirdim buraya Eee sitenin şu şeydeydi bizim kapının girişindeydi Harbi mi Eee İyi bizim... olmuş ama güzel bu kullanışlı bizim hayvanlar atmaz artık çöpü oraya buraya Bu şey ben bir çeksene Baba bir... Ordan dürtme şans daha fazla olan onlar Paparo süpürmesinin buradan çıkması lazım ama Bu ne ya Hasar vermeye devam edin. Bekleme sürelerle basit. Ya Hatta bırakın gidelim. gidelim! Bu ne böyle? Yeter lan! Ya Fesat. yeter ya! Açın yolu! Tamam, ışırlar geliyor. Harmut geliyor. Zytenot düşmedi. Başka bir megal. Evet! Evet, işte bu ama Hayris'in o düşecek. Zytenot da düşecek. Harmut'un gelişi yetişmedi. Ya öyle bir yerde öyle bir hamle yaptılar ki bize. İğrenç bir sekansı bize. Bolulu Bolu kaç, ya. çık, çık, Bolu çık! çık. Kaç, Aa, bir dakika, bir dakika! Tur! Aa, hayır! Bolulu, niye girdin oraya oğlum? Vur sopayı! Sonunda vurdu. 2'de 2 yaptı. Ya biz bizi orada niye tutuyorlar? Bizi yakalımdan 3 yıl gitti Rekartur. Ya adam bizi dövdü, dövdü. dövdü. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bowling'in time taymıdes. <sesi> Şekilde bir ha. Nasıl sisteminden geçtim ya? Bu ciğerlerin temizliğine bir çekiliş yapalım. Ne, ne oldu? Ne oldu? E Sena, ne oldu lan? Sen oldu ya. Mikrofonun kapalısa ya. Senin görsün. Yanlışlıkla bastı değil mi? İnliyoruz sen ha. <gülüyor> hocam jama görev değil miydi? Hangisinin? <gülüyor> <gülüyor> ya bunun <gülüyor> oynuyoruz buraya? <gülüyor> Kimle oh, oynuyoruz ya? ya, <gülüyor> ya oh, oh, o o o görev zannedin. Hadi. Oh, <gülüyor> <ay. Ay. gülüyor> Hadi at lan. Hadi at yaram. Bıraktım mı bak. Sektiyse bende merak <gülüyor> etme. Oy! Oy. Oy. Geldim Sen havadaki ne? Sen manyak mısın ya? Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum hasta mısınız ya? Bu tarz şakalar, da insanlar aklını yitiriyorlar. Manyak mısın oğlum sen? Bizde haydi söyle, hayat de, her şey bizde, her şey Gragas geldi. Gragas, oynarız oynarız, oynarız korkma. Oynarız yani. oynarız, haberiniz olsun diye söylüyorum. Yetişeyim mi Gragas'a? Yetiş, yetiş, yetiş, yetiş, sana azı da erdim. Allah'ım yarabbim. Onunu sıkayım. At! Hiç aralası <gülüyor> <Fiyora> yok. Hiç ara, hiç ara, hele abi. Direkt de gel. Hadi kızım. Çıktım buradan görüşe alacağım. Bortladılar büyük ihtimalle hatta bence. Yani diye gelebilirler. Sen bisikletle oynama. Smite'ın hazırlığı dur Mustafa ha. Bey. Çok korktum. Korkuyorum. <gülüyor> Yavşaklar! <gülüyor> Yavşaksınız. Hadi aslanlarım. Hadi oğlum o kadar gaza geldi. <gülüyor> Pes etmek yok! Git buram! Devam, devam, devam, devam. Ultim var, ultim var. Geldim, geldim, kanka. Ya, geldim. kanka. var, devam, devam. ediyorum kanka. da, tek başıma etmiyorum devam. Al, çarptadım. Allah fena ver. Ulti attı bana, gördün mü? Kaç, kaç. Dikkatin kaç. Benim ölmemem lazım. Ölürsem hepinizi keser. 11 saniye. Vur, vur, vur, vur. Abi yok herif tek atıyor aman akayım. Pat, pat, pat, pat. Ya. Yardırın artık! Oooo! Oh! Adam Öl ölmüyor, alacak mı? Yürü git! Ölürük. Ölürük. Ne, ne olur ölüyor? Kim? Ölürük. <gülüyor> <gülüyor> Ölürük. ölmüyor. Adam ölmüyor. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. Ölürük. at? Abi, Murat, Murat. Ne? <gülüyor> <gülüyor> at abi bunu at bunu at <gülüyor> Biri içeri giriyor sandım bunu <gülüyor> Al bunu avuç ZOOF Hadi. Aa, Bana hadi. Hadi, hadi oğlum hadi. Herkes seni. Ne oldu kaldın mı burada? Evlerin arkasında Koş, koş, ben, koş, koş, ben, ben, ben, ben, koş, koş, ben, ben, koş, koş, <gülüyor> <ben. gülüyor> <gülüyor> Gördün mü hareketli peşi